Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. Evet yine e, bir söyleşi e, programında sizlerle birlikteyiz. Valla e, öyle bir yeşillik alandayım ki yayına nereden başlayayım diye şöyle döndüm döndüm döndüm durdum. Bak görüyorsunuz benim de başım döndü şu anda. <gülüyor> evet e, EKPCC atamaları ile ilgili çok sorular soruyorsunuz. Artık böyle bir yayını yapmak farz oldu. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar, yani her şeyden önce şunu söyleyeyim. Yani hayat KPSS'den ibaret değil. Artık EKPSS sınavı geride kaldı. Herkes mezuniyetlerinin artması için gayret etsin. Yani ee, ön lisans mezunu olanlar lisans mezunu olmaya gayret etsin lise mezunu e, olanlar e, ön lisans mezunu olmaya gayret etsin herkes bu konuda çabalasın e, arkadaşlar yani e, artık hayata adapte olun e, öyle e, söyleyeyim şimdi e, hemen yani sondan söyleyeceğimi e, baştan e, söyleyeyim e, arkadaşlar e, EKPSS atamalara ne zaman olacak? Hepiniz bunu merak ediyorsunuz. Nasip olursa Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yani muhtemelen EKPSS atama tercihleri o zaman olacak arkadaşlar. Bir de ben şunu çok görüyorum. Yani mesela sizler sürekli soru soruyorsunuz. Hocam şu puanla atanabilir miyim? Şu puanla atanabilir miyim? Yani böyle sorular soruyorsunuz. Bazı YouTube kanalları da size diyor ki işte atanırsın, atamaz, atanamazsın vesaire falan. Arkadaşlar her puanın e, şansı var. E, onu söyleyeyim. Yani e, böyle kesinlikle ümitsizliğe, umutsuzluğa e, kapılmayın Allah'ın izniyle. Yani e, ümitli bir şekilde, umutlu bir şekilde tercihleri bekleyin Allah'ın izniyle. Önümüzde seçim var. Bakın e, Kızılcı Hamam e, kampı yapıldı e, ve tüm bakanlarımızın e, milletvekillerimizin e, engelliler alanda çok e, inanılmaz böyle e, güzel düşünceleri e, var yani çok güzel e, düşün şeyler bizi bekliyor nasip olursa Temmuz ayında da e, yani bir engelli aylıklarına engelli bakım aylıklarına Muhtemelen e, zam e, olacak yani e, genel hatları itibariyle güzel şeyler e, olacak tabi Sizler de boş durmayın. Yani EKPSS dışında mesela e, iş kurun başvurularına e, başvuru yapın. Sertikaları alın e, arkadaşlar. Bir de ben şöyle bir şey de duyuyorum. Onu da e, size söyleyeyim. Mesela bazı e, Avrupa projeleri ve e, normal proje e, yapan e, derneklerin faaliyetlerine e, engelli kardeşlerimize teklif ettikleri zaman engellerimiz bunu kabul etmiyor olanmış. Yani arkadaşlar yani e, projelere katılın, engelli derneklerinin e, projelerine mutlaka ve mutlaka e, katılın ve kendinizi geliştirin. Yani EKPSS ile yatın, EKPSS ile de kalkmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın, şu an bir de başıboş köpekler yok derler. Yani e, evet e, onun haricinde ben size e, ne söyleyeceğim? Bak valla bana Çetin e, o kadar çok şey söyledi ki hocam şunu söyle söyle diye. 12.000 atamayı e, da e, size e, söyleyeyim. 12.000 atama da arkadaşlar bu bir seneye yayılacak. Yani e, bir anda olmayacak e, böyle bir e, atama. E, onun haricinde Cimere kampanya başlatalım vesaire falan e, diyorsunuz. Yorumlarda bunu da çok görüyorum. Yazabilirsiniz yani neticede. Ee, talep taleptir. Yani e, lakin e, tekrardan e, söylüyorum yani Ağustos ayında e, bir atama yok. Yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık e, muhtemelen bu bir öngörü. E, tabii yani onun haricinde e, inşallah Allah'ın izniyle e, bir programda Cumhurbaşkanımız e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la da e, bir araya gelme şansım olursa sizlerin e, bu taleplerini de e, ona e, detaylı bir şekilde ileteceğim e, arkadaşlar biliyorsunuz Aile Bakanı e, Aile Bakanımız Derya Hanım'a e, bunları söyledik yani birebir sizlerin e, bütün taleplerini söyledik yani e, onun haricinde engelli öğretmenlerimizle ilgili de yani şu an için e, bir çalışma yok e, lakin e, orası da biraz daha böyle bir Eylül ayına e, gösteriyor yani ee, engelli diyetisyenlerimiz için e, Sağlık Bakanlığı'na bastırıyoruz e, Allah'ın izniyle. İnşallah Sağlık Bakanımızla da e, bir görüşme e, yapıp engelli diyetisyenlerimizin taleplerini de arkadaşlar e, onları da dile getireceğiz e, inşallah. Evet e, arkadaşlar yani e, sözü hiç uzatmaya gerek yok. Yani saatlerce e, konuşmaya gerek yok e, Allah'ın izniyle. Güzel şeyler oluyor yani e, hatta Çetin şey dedi bana hocam dedi bak 50 puan 60 puanla bile e, şu an kamu kurumlarında çalışan bir dünya engelli arkadaşlarımız var dedi. Ümitsizlik yok kendinizi geliştirin tamam mı? Yani Allah'ın izniyle e, bizleri de e, takip edin e, talepleriniz olursa da e, buraya yazın e, Allah'ın izniyle yazın. E, bu kadar. <gülüyor> Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.